Şiş kokusu geldi, başladı zaten. Tamam, Celal'ı ceva orada. Hemen, hemen Bu, bu çok sinirli. Anne! <gülüyor> korkmuyorum bir saniye. Hiç korkmuyorum, hiç korkutamadım beni. Korktu <gülüyor> beni. <gülüyor> This time, this